Yuh artık Telefon çalıyor la. kim arıyor beni Dur neyse telefonu açayım Alo Kimsin lan sen Benim benim Yusuf benim He sen misin lan kanın Evet evet benim Kanka e, bana 3 lira borç verir misin ya He tamam veririm Neredesin senin evin oradayım He Tamam geliyorum. Lan oğlum insan bir sorar ya. Evimiz sahip mi değil mi diye. Kanka kusura bakmayın. Vallahi vereceğim ben sana. Hatta faiz de vereceğim. Vermeyen. Vermeyenin ta. He tamam. Tamamını getirme. Yani bitli şeyler. Neyse geliyorum. Nasılsın acı? Eyvallah la ne yapayım la. He. Hadi ver borcu ver de gideyim la. He tamamla tamamla. Allah üç lira. Eyvallah Hacı Eyvallah Hadi Hadi görüşürüz la görüşürüz <gülüyor> Enayiden 3 lirayı çaldım Geri zekalı zaten kendini savunmayı bilmiyor <gülüyor> Enayi durmadan borç veriyor <gülüyor> Aa, Tamam ödemem ödemem zaten faizle ödemeyecektim ki <gülüyor> Versen bile 3 e, lira verecektim Neyse Neyse Enayi iyi kandırdım ya vallahi enayi iyi kaldırdım Lan ulan dünyada ne enayiler var ya yemin ediyorum bu dünyada enayiler olmasa biz ne yapardık ya <Gülüyor> Telefon çalıyor la Kim arıyor dur bakayım ha, Enayi arıyor neyse dur açayım Alo Efendim Kanka borcuyu ne zaman ödeyeceksin He kanka son Sonra vereceğim ya son tam sonra vereceğim kaçmıyoruz ya He tamam Kanka, borcunu ne zaman veriyom? Kim süsleniyor lan? Nereden, kim? Nerede süsleniyor lan? Yukarıdayım lan, yukarıdayım. Ha lan yukarıda? Tavuk musun lan sen? Borcuma ne zaman vereceğin ya? Tamam vereceğiz, kaçmıyoruz ya. Topuk, topuk, topuk. Ulan nasıl iki dakikada kaçtı? Ulan ben bir daha sana para verirsem, aha veririm sana bir daha para oooof karnım çok feci aç ya cebimde de para yok ne yapacağım ya neyse dur karşıdaki enayiye dur sorayım selamünaleyküm abi aleykümselam dur abi benim param yok da bana bir yemek verir misin hee hem para vermiyorsun hem yemek mi istiyorsun Ali Haydar getir Ta Tamam abi tamam tamam Tamam abi, ben bir şey demedim Ali gel lan buraya Tamam abi tamam istemiyorum He tamam gel Ali Tamam Gir gir gir gir Vallahi beni Ali'ye öldürtecek. Lan oğlum ben ne yapıyorum ya Şu istesem mi para Zaten gerizekalının teki ya Alo Yusuf Bana borç verir misin hmm. Sen şimdi benden borç mu istiyorsun Evet Aha veririm sana borç Yuh artık Ya oğlum ben bu hiç Yusuf'u sevmem var ya ben hayatımda Yani Yusuf'u hiç sevmiyorum ben yani çok gıcık kapıyorum He dur telefon çağırıyor bir saniye Ha Yusuf arıyor lan Dur açayım Alo Efendim Yusuf ne Napıyon İyi senden ee, Ne yapayım işte ben de maaşı aldım Maaşım aldın Yo, sen benim en kral arkadaşımsın ya Yav sen Sen en Sen var ya sen, sen sen adamın dibisin Ulan sen Sen Sen var ya ulan sen Ulan seni Kırmızı renklerle Adam kelimesi yazdırmak lazım Adam kelimesinin karşısına bakınca Yusuf yazar ya Yemin ediyorum ben hayatımda senin kadar kral bir adam görmedim yemin ediyorum ya eyvallah eyvallah ya yemin ediyorum ben bu Yusuf kadar Cık. iğrenç birini görmedim ya bu nasıl nasıl bir insandır ya lan adam darimiz sen bir Ali adam diyorsun bir de şey diyorsun nasıl bir adam diyorsun sen ne alakabı adamsın lan? Arkadaş dedinmide ben buna Çıktır git lan evden Çıktır git Hala ben niye duruyorum PÜÜÜÜ sen nasıl bir adamsın?! Ne tipsiz bir adamsın! Be püüüüüüüü! Sende bir gram delikanlılık yok be püüüüüüüüüüüüüüüüüüü!! sana Bir diyorsun ki yalaka Adamın parayı aldığını duyunca Hemen Adam yaptın la adamı Püüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Nasıl bir adamdır? Beni de yanlış yere götürüyor. Allah'ın cezası ya. Kafamı karıştırdı. <Gülüyor> ne haber kanka? Ne haber mi kanka? Lan sen sen ne bir utanmaz adamsın lan? Ne oldu kanka? Ne oldu anamın dibi? Anam? Sen benim arkamdan kuruşuyor musun? Ben eski arkadaşın dedi. Yüzü yüzüme söylesene ha? Yok. Ben, ben sana öyle bir şey demedim. Gel gel buraya gel gel gel şimdi. Gel sen buraya gel. Gel gel. Sen benim arkamdan konuşuyordun değil mi? Yok tamam. Sakin ol ya yani kavganın kavga yapmaya gerek yok ki. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Yuh artık.